Selam yengeç arkadaşlarım ben Şengül Şengül'ün sihirli falları kanalına hoş geldiniz sevgili yengeçler nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir benim evcil yengeçlerim güzel kalpli yengeçlerim şimdi sizler için Aralık ayında yüklemedim taze taze dedim Ocak ayında yüklerim diye şimdiye bıraktım sevgili arkadaşlar yıllık yorum yapacağım 2020'nin genel yıllık yorumunu yapacağım tabi öncesinde diğer kanalım olan çay falı aşk hayatınız kanalıma da sizleri bekliyorum aboneliğe bekliyorum sevgili arkadaşlarım oranında yıllıklarını yükledim buraya da bekliyorum benim olduğum her yere bekliyorum çay falı aşk hayatınız kanalıma bilmeyen arkadaşlarım olabilir sevgili narin yengeçlerim sizlere aboneliğe bekliyorum gözden geçirin oranında yıllıklarını yükledim sevgili arkadaşlar şöyle bir bakıyoruz benim narin yengeçimin of tabii geçmişten gelen sıkıntılar bunlar Dip kısımda hmm, güzel harika size de nazar var canlar. Maya ok gibi fırlamış durumda illaki olacak ama güzel bir şey. Güzel bir şey söyleyeyim yani bu nedir? İşlerinizi gücünüzü evinizde yerinizde doğru yoldasınız diyor. Güzel harika. Çünkü bal yapmayan araya kimse bakmaz. Meyve vermeyen ağaca kimse taş atmaz. Bu bilinen bir şey değil mi? Sevgili arkadaşlarım şöyle bir çevirelim. Benim narin yengeçlerim. Hmm, çevirelim çevirelim ve yolları sayalım çok bayağı bir yollar çıkmış sizlerde 2 4 6 6 yolunuz var şimdi 6 yolun şimdi yengeç denilince sevgili arkadaşlarım binlerce milyonlarca sayısı bilinmeyen ben yengeci hitap ediyorum kişiye özel olmadığı için genel değil mi herkesten burada bir parça var şimdi şu kısımdaki arkadaşlarımız son derece şanslılar bu kısımdakiler biraz sıkıntılı canlar. Şimdi eğil oturup doğruyu konuşacağız değil mi? Hadi bakalım çünkü kişi özel değil. Şöyle bir bakalım benim gözüme neresi çarpıyorsa ben oradan başlıyorum. Hmm, şöyle söyleyeyim ben size önce gözüme benim sizin iş hayatınız çarptı canlar sevgili yengeçler. Şimdi sizin karşılıklı bakın bizzat da göstereceğim karşılıklı karşılıklı Artık bir çalışıyorsunuz. Görün yolunuzu görün karşılıklı bu şekil arı gibi çalışan yengeç arkadaşlarım var. Bu yol bir bu kısım buraya bakmayın onu ben size söyleyeceğim şimdi burası. Şimdi yine çeviriyoruz. Size gösterirken kendim göremiyorum. Şimdi gelelim buraya sevgili arkadaşlar düzgün bir şekilde karşılıklı yolların kenarında düzgün arı gibi burada da çalışıyor. Benim sevgili yengeç arkadaşım değil mi? Karşılıklı iki yolda güzel çalışıyorsunuz. Çalışıyor musunuz? Başı ayı olmuş. Ayı ayı. Ayı dost olur mu? Olmaz değil mi canlar? Başı ayı, vücut insan. Şimdi, güzel kardeşlerim, buradakilere söylemiyorum. Bunlara söylemiyorum. Şu yarım olan kısma gelelim. Başı ayı, bildiğimiz resmen ayı, vücut insan. Ne yapıyor? Siz burada arı gibi tertemiz çalışırken Zat eğilmiş izlice size bakıyor Çünkü kendisi de sıkıntılı Ama bu insan geçmişte bu insan derken tek bir insan değil tabi ki Bu insanlar, bu insanlar ben genele bakıyorum Karanlığın içinden bir şekilde yolunu çizmiş Dışarıya çıkmış Sıkıntısı var bu insanın Sıkıntıları var Borcu harcı var Hatta tünel kazmak dahi istemiş. Sizi iş hayatınıza taş koymak için. Ama başaramamış. Çıkmış oradan gizlice sizin iş hayatınıza bakıyor. Oradaki başı ayı olan insan. Bakacağız. Hmm. Adında L harfi olan, V harfi olan, Ş harfi olan. inanmıyorum. Ş harfi olan. Nasıl göreceksiniz bilmiyorum. Göstermek de istiyorum. Ellerin arkasına bağlamış. Hemen bağladığı elin üstünde benim adımın baş harfi var canlar. Ş şey harfi canım. Ş şey harfi de sadece bana ait değil ki. Ne münasebet. Mesela yani. L harfi. V harfi. Y harfi. canlar bu kişinin adında ya da soyadında özellikle de Ş şey harfi bulunmakta. Tamam Benden size söylemesi sizin iş hayatınıza nasıl bakıyor aman Allah'ım. Sadece iş hayatınıza bakmıyor, aile yaşantınıza, ilişkilerinize de bakıyor bu insan. Adında L harfi daha çok, F harfi de mevcut bu insanın, M harfi de var. Canlar bunlara dikkat edelim. Bu insan sizin hayatınıza giriş yapıp, iş hayatınıza özellikle giriş yapıp İş hayatınızı bozmak istiyor. Tamam. Bayağı bir bozmaya çalışacak. Söyleyeyim ben size bazı arkadaşlarım biraz iki büklüm şekilde. Üzgün. iş hayatlarında. Bayağı bir nasıl diyeyim. Size dost görünerekten bu insan girecek hayatınıza. Kredi çektirtecek. Ortak iş yapalım ya da gidecek siz iş başvurusu yaptığınızda. Sizin iş hayatınızı kötülemeye çalışacak. Şok gibi durumlar sizi bekliyor derken bazılarınızı bekliyor. Çünkü bu yolda zaten gereken belli. Benden size söylemesi dikkatli olun. Bu harfteki kişilere sakın ola itibar etmeyin. Özellikle başta Ş harfi ikinci olarak da F harfi mevcut bu insanlarda. Benden söylemesi sakın. Sizin iş hayatınızda bu insanların gözü var bozmak istiyorlar. Sakın sakın, aman aman, çok kötü. Sadece bir kişi değil, iki kişiler de ayrıca, diğeri de gözcülük yapıyor. Sevgili arkadaşlarım, iş hayatınız o yönden yana biraz sıkıntılı çıkmış bazı arkadaşlarımın dolandırmak isteyecekler. Sizleri hmm, uçak seyahatleriniz çıkmış güzel, yurtdışı bağlantılı olan sevgili yengeç arkadaşlarım, hatta uçağın kenarlarında arılar bile çıkmış demek oluyor ki bu iş seyahati, değil mi? Ne kadar güzel, temiz çıkmış ama güzel iş görüşmeleri iş bağlantılarınız güzel çıkmış özellikle de adında L harfiyle Z harfi olan sevgili yengeç arkadaşlarım kariyerde güzel yere doğru gideceksiniz 2020 yılı içerisinde sizinki daha bir belirgin çıkmış bir de Y harfinde olan sevgili arkadaşlarım kariyerde güzel yere gideceksiniz iki tane çok güzel yolunuz var 2020'de sevgili arkadaşlar genelinize söylüyorum bunu bu özellikle de aşk hayatınızla alakalı çok güzel çünkü iş hayatınız birazcık sıkıntılı çıktı %40'ı sıkıntılı çıktı dikkatli olun dolandırma işleri var o konuda dikkatli olun sevgili arkadaşlar karşıdaki arkadaşlarımızda sıkıntı yok karşıdaki çalışanlar oo, onlarda sıkıntı yok onlar işlerine devam güzel daha çok aşk hayatınızla ilgili tertemiz muratlar sizleri bekliyor yolun hemen altında da hem gemi hem de ağaçlar belirmiş Baya bir murada gidecekler bekar olan arkadaşlarım çok güzel kısmetler yolunuza çıkacak veya yanlış anlamayın dul olabilir sana hani bizde dul derler ya dul olabilirsiniz sevgili yengeç arkadaşlarım güzel birliktelikleriniz akım çok güzel çıkmış yalnız dediğim gibi nazarınız oluşacak göz çekeceksiniz sevgili arkadaşlar cazibeli olacaksınız güzel iyi, iyi. yani iyi, iyi enerjiniz iyi fena değil Mutlaka düşmanlar hayatımızda türüyecektir. Bunlara dikkatli olalım. Dediğim gibi güzel muratlar sizleri bekliyor. Sıkıntılarınızın bir da geride bırakmışsınız. Bazı yengeç arkadaşlarımın biraz iş hayatında hayalleri yıkılabilir. Göstermeyeceğim size onu. Onu size göstermeyeceğim. Uyanık olmazsanız o hayal sizin iş hayatınızda yıkıma uğrayacak. Çünkü ayıp bir organ. Şimdi insan organı canlar üzüderek söylüyorum. Organ tepe taklak olmuş, tepe taklak olduğu için bu da nedir? Hayalimin yıkılacağı anlamına geliyor. Tamam? Sizin hemen iş hayatınıza genel arkadaşlarıma yengeç arkadaşlarımın geneline söylüyorum. Tepe taklak olduğu için yıkıma yıkılacak demiyorum. Çünkü patlama meydana gelmemiş. Patlama olursa tamam yıkılacak demektir. Yıkılma yok tepetaklak olmuş dikkat diyor burada ki mesaj size iş hayatınıza kötüler girebilir dikkatli olun mesajı var patlama yok patlama olursa hani bomba patlamış gibi şekiller çıkıyor bazen o organın yanında o zaman tamam yıkımlar meydana gelecek demektir Allah'ım Rabbim e, oluyor böyle şeyler sevgili arkadaşlarım şimdi ilişkiler Aşk hayatınız 2020 yılında mükemmel, güzel, harika. Baya bir sürprizler de var. Hiç beklemediğiniz anlarda kısmetler yolunuza çıkacak. Hiç beklemediğiniz anda birisi sizin karşınıza çıkıp sizi sevdiğini söyleyecek. Sevgili arın yengeçlerim, böyle bir şeyler çıkmış burada. Güzel. Genel olarak evlisine, sevgilisine, eksine, küsüne, platoniğine, bekar arkadaşlarıma baktığımda Hepinizde hiçbirinizde de şu an için bir ağlama sızlama durumları görülmüyor. Sevgili arkadaşlarım güzel fena değil. Hakikaten bir sahiplenme duygularınız var. Biraz iş hayatınız sıkıntılı. Onun dışında diyeceksiniz ki 2020'de Şengül benim beklentilerim gerçekleşecek mi? Benim hayattan beklentilerim var. Ben size şöyle söyleyeyim gerçekleşecek demiyorum. Siz ne yapacaksınız biliyor musunuz sevgili yengeçler? Beklentilerinizin peşinden kendiniz koşuyorsunuz. Yani onlar size gelmiyor. Siz onların peşinden gidecekseniz 2020 yılı içinde. Gerçekten böyle bir şey çıkmış. Enerjiniz süper, harika. Bazı arkadaşlarımın şeyi kabul olmuş. Adak, dilek başka bir şey, adak başka bir şey. Adanız kabul olmuş sevgili arkadaşlar. 4 kişi çıkmış burada. %4'e böleceğim bunu. 4-4-4 hep 4 vermiş size. %4'ünüzün ada kabul olmuş sevgili nari yengeçlerim biraz azınlık ama birçok yengeç arkadaşımda olumsuz olan hayatında ailesinde işinde çevresinde arkadaşında değişim yapacak geçmişi örtü çekecek değişim yapacaksınız böyle bir süreç sizi bekliyor aylık maddi bütçeniz güzel çıkmış harika buna da bayıldım sıkıntı yok ağlama yok sızlama yok Var ise küçük çaplı sıkıntılarınız hemen ona çözüm bulacaksınız. Hemen çözüm. Örnek veriyorum gideceksin babaannenden isteyeceksin. babandan isteyeceksin. Örneğin çok sevdiğim bir arkadaşından böyle bir çözümler bir çözüm. Mutlaka bir şey bulacaksınız yani sıkıntı çekmeyeceksiniz. Aylık bütçede öyle ağlama sızlama yıkımlar meydana gelmemiş. Güzel sizde de şans var bakın sevgili narin yengeçlerim. Hiç sıkıntı etmeyin size de bir şeyler gelecek 2020 yılı boş değil yani. Size de bir şeyler geliyor. Ay çok güzel. Bakın. Aaa harika. Demek ki birazcık uyanık olmamız lazım değil mi? Sevgili Nari Yengeçlerim şimdi şöyle yapıyoruz. Burası şu kısım. Sadece şu küçük kısım. Parmağımda değdirdim. Şu kısım ya benim buramdır. Örneğin iç dünyamdır ya da hane içimdir. Şu çevre ise dışarıdan gelecek etkilerdir. İyi ya da kötü. Dışarıdan hayatımıza gelecek şeyler. Şu ferahlığı görüyor musunuz? Ben şimdi ne anlatayım ben burada. Sel gitti. Çok az bir sarı şekliyle bir izi suyu kaldı. Şu ferahlığı görüyor musunuz? 2020 yılında benim Narın yengeçlerimin birçoğuna %70'iniz bakın sadece şu kısım var ama bir kısmı bunun topluluk size bir yerden yamiraz mutlaka hakkı olanlar var. Zaten 4 kişi gördüm. Yanlarında koyun var adak deriz biz koyunu dilek demiyoruz sevgili arkadaşlar dilek ya da adak aynı kapıyı açıyor adanız kabul olmuş ya işte benim şu işim olursa ben bir koyun keseceğim demiş benim narin yengeçlerim kabul olmuş sevgili arkadaşlarım evren tarafından da bu arkadaşlarımız bu tür arkadaşlarımız da koruma da var çok güzel şu ferahlığı görüyor musunuz sevgili arkadaşlar ardından aydınlık geliyor dışarıdan aydınlık gelecek çok güzel hemen yan tarafta küçük küçük ağaçlarınız sıkıntıların gitmesiyle toplu bir şeyler geliyor. Tamam o ayrı. Ardından ne yapıyor? Ağaçlar Kendini tekrar fidanlar yeşermeye başlıyor. Benim sevgili yengeç arkadaşlarımın hayatında ne kadar güzel bakın. Hem aile içi huzur bulacaksınız. Dört tane de sürprizli güzel tertemiz haberleriniz var. Dört tane dört sevgili narin yengeçler hatta dört buçuk. Özellikle de adında L harfi ile Ç harfi olan sevgili narin yengeçlerime gelecek. ilk etapta bu güzel haberler çok güzel bakın. Hem iş hayatında çok barışlarınız çıkmış tertemiz kalbinizi görün burada üstünde de çiftler evlisiniz veya sevgilisiniz çok kısmetler yolunuza çıkacak çok birleşmeler var çok sahiplenme durumları var sevgili bazı küçük çaplı benim sevgili yengeç arkadaşlarım biraz böyle karşı partnerlerini kaybetmekten korkuyorlar eks olanlar özellikle korkma güzel kardeşim adınızda A harfi var G harfi var Y harfi S harfi H harfi Var. Karşı taraftaki partnerinizde de aynı harflerden mevcut olabilir. Çünkü aynı şey karşı tarafta da mevcut. Sevgili narin yengeçlerim kaybetmekten korkuyorsunuz. Kaybetmeyeceksiniz. Çünkü sizin harfleriniz dikey bir vaziyete geliyor. Hafif yanmıştı düzleşmeye başlıyor. Kaybetmeyeceğiniz anlamını taşıyor. Hemen altında zaten tertemiz kalp kendini göstermiş. Sevgili arkadaşlarım, sevgili narin yengeçlerim. Evet sizin uğurlu sayınızı ben size söyleyeyim mi sevgili arkadaşlar 2020 yılında 43 43 uğurlu sayınız 43 o uğurlu sayı sizi güzel yere doğru getirecek özellikle de adında L harfi olanlar herhangi bir şey yaparken lütfen 43'ü kullanın tamam çok ferahlık gelecek değişimler gelecek sizlere hiç korku içinde olmayın dikkatli olun sadece çok küçük çaplı Ayrılıklar var. Çok küçük çaplı. Tamam. Çünkü dört dörtlük yaşantı yok. Bütün genele söylüyorum bunu. Bu yüzden ufak tefek mutlaka sıkıntılar var. Ama daha daha çok. Lütfen. Oh, harika. İş hayatında dikkatli olun. Sevgili narin yengeçlerim. Düşmanlar var. Dolandırıcılar yolunuza çıkacak sizlerin. Lütfen güçlü adım attınız mı iş hayatınızda veya aşk hayatınızda veya evliliklerinizde. Lütfen barışçıl olun uzlaşmacı olun diyor kartım bunu söylüyor sizlere herkese itibar etmeyin sevgili narin yengeçlerim şimdi bakalım tarotum içinde birkaç tanecik tarot açalım gördünüz mü iş hayatını buyurun işte olmaz şimdi itibar ettiğimiz takdirde üzüntümüz geliyor Korkular başlıyor ondan sonra kayıp olmaz. Ne yapıyoruz canlar? Kendi işimizi kendimiz yapıyoruz. Güvenilmezlere sırtımızı döneceğiz. Kendimize güveneceğiz. Adil yoldan başarımızı ailemizin elinden tutarak veya işimizin elinden tutarak gerekeni kendimize güvenerek yapacağız. Tamam. Hadi bakalım. Ağlatmayacağız. Üzmeyeceğiz kendimizi. Korkulara salmayacağız. korku yok tamam kaybetmeyeceksin merak etme kayıp yok sevgili narin yengeçlerim aşk hayatınızda bakın özellikle de bu şeye çıkmış bekar olan yengeçlerimizi arayış içindeler aradığını da bulacaksın ha valla bulacaksın çünkü bak hala arıyorsun hala arayış içindesin yıldız gibi parlamak için ne yapıyorsun gereken neyse gezeceksin kerteceksin arayacak bulacaksın evde otururken sizi kim görecek sevgili arkadaşlar kendinizle barışacaksınız bakın sağlığınız kötü değil sizin sağlık iyi çıktı ve güven gelecek bakın kendinize güveneceksiniz sağlık açısından sevgili nari yengeçlere bir güven gelecek ya barışacaksın kendinle barışacaksın çünkü ben şu kısımda sağlığa bakıyorum biraz sıkıntınız olabilir gözlerden rahatsızlıklarınız olabilir sevgili arkadaşlar kafaya takmayacaksınız Beliniz ağrıyor olabilir. Kol bacak ağrıyor olabilir. Kendinle barışacaksın. Nasıl barışacaksın? Sıkıntınız her neyse hekimlere başvurarak güven tazeleyeceksin. Evet ben sağlıklıyım. Ben artık sağlıklıyım. Sağlıklı olup olmadığımı öğrendim. Diyerek güven tazeleyeceksin. Güzel kardeşim. Aşk hayatınıza gelince. Pişmanlıklar var bazı arkadaşlarımda. Evet var. Ne yapıyorsunuz? O pişmanlıkları atmak için ya eks partnerinizi kendinize çekmek istiyorsunuz. Çünkü siz de istiyorsunuz, karşı taraftan da isteyenler var, istemeyenler de var genel çünkü sevgili arkadaşlarım. Plan proje yapacaksınız. Geçmişin pişmanlığını bırakacaksın. Plan proje yapacaksın. Sevgili arkadaşım eğer hatalı olan sizseniz yanlış anlamayın hanım yengeçlerim. Planlı hareket ederek karşı tarafa arayacaksın. Bu iş budur. Ama hatalı olan karşı tarafsa o pişman. O planlı programlı hareket edecek. O sizi arayacak. Bu iş budur. Evliler için de aynı şekliyle planlı programlı hareket edeceksiniz. Geçmişi sileceksiniz. Pişmanlık yok. Birbirinize sarılacaksınız. Sessizliğe çekileceksiniz. Huzur bulacaksınız sevgili arkadaşlarım. İlişkileriniz de güzel. ilişkileriniz güzel çıkmış. Kabullenici olacaksınız. Sahiplenici olacaksınız. Ah benim narin yengeçlerim. Sıkmayın canınızı tamam sadece iş hayatına lütfen dikkat ne diyormuş ardından meleğim bereket diyor bakın uyanık olursan akıllı hareket edersen bereket gelir evren sana sevgisini ve tüm bereketini sunuyor kollarını aç ve al narin yengeç diyor melek söylüyor bunu narin yengeç arkadaşlarıma evet sevgili yengeç arkadaşlarım bu açılımımızın sonuna geldin kapatmadan öncesinde oranın yıllıklarını yükledim Çayfalı Aşk Hayatınız kanalıma sizleri aboneliğe bekliyorum. Şöyle bir gözden geçirin. Buraya da bekliyorum. Benim olduğum her yere sizleri bekliyorum. Sevgili Nari Yengeçlerim. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Tekrar 2020 yılınız inşallah şöyle bir güzel geçer. Kutluyorum sevgili arkadaşlarım. Sizleri öpüyorum. Allah'a emanet olun. Her şeyin hayırlısı. Canınızı sıkmayın. Her şeyin hayırlısı olsun. Hadi bay.